Daha önceki cebir videolarımızda, x kare eksi y kare gibi ifadeleri çarpanları da ayırmayı öğrenmiştik. Bunun gibi bir ifadenin kareler farkı olduğunu anladığımızda, çarpanlarının da x artı y çarpı x eksi y olduğunu söylemek çok kolay. Bunu küçük bir hatırlatma olarak düşünün. Bu iki ifadeyi birbiriyle çarptığınızda, x kare eksi y kare elde ederiz. Öyle değil mi? Gelin şimdi bunun doğru olduğunu kanıtlayalım x çarpı x, x kare eder. x çarpı eksi y, eksi x y etti. y çarpı x, x y eder. Ve y çarpı eksi y. Bu da eksi y kare etti. Bunlar birbirini götürür ve geriye x kare eksi y kare kalır. Bu videoda kareler toplamının nasıl çarpanlarına ayrılacağını göreceğiz. Yani x kare artı y kare. İmajiner ve karmaşık sayıları görmeden bunu nasıl çarpanlarına ayıracağımızı bilmiyorduk. Ama şimdi biliyoruz. Her zaman olduğu gibi isterseniz burada videoyu durdurun ve soruyu benden önce bir çözmeye çalışın. Ve bunu yaparken de bu ifadeyi, imajiner sayı olan i'yi kullanarak kareler farkı olarak yazmaya çalışın. i sayısına hayali sayı ya da sanal sayı dendiğinde duymuşsunuzdur. Ama ben imajiner olarak sık sık tekrarlıyorum ki i harfinin nereden geldiğini unutmayalım. Bir deneyelim, bakalım ne olacak. Kareler farkı olarak yazacağız. X kareyi sabit tutalım ve şimdi bu kısım için ne yapabiliriz onu düşünelim. Bu kısmı, eksi, eksi y kare olarak yazalım. Peki bu bize ne gösteriyor? Şimdi y'nin önünde eksi bir olduğunu düşünebilirsiniz. Eğer burayı bir şeyin karesi olarak yazmak istersem ne yapabilirim? Y kare var. Hangi sayının karesi bize eksi 1'i verir, bunu biliyoruz. İmajiner sayının tanımı olarak, eksi 1, i'nin karesine eşittir. Evet, şimdi bunu kullanarak bu kısmı baştan yazalım. x kare eksi, eksi 1 yerine i kare yazacağım, i'nin karesi, y kare. Yaptığım tek şey, eksi 1 yerine i kare yazmak, i'nin karesi. İş ilginçleşiyor öyle değil mi? x kare eksi iy kare. Sadece i'yi kullanarak kareler toplamı olarak verilmiş. Bu ifadeyi kareler farkı olarak yazabildim. Ve şimdi de bu ifadeyi çarpanlarına ayırdığım gibi aynı şekilde bunu da çarpanlarına ayırabilirim. x artı i y çarpı x eksi iy. Bu iki ifadeyi birbiriyle çarparsam da x kare artı y kare elde ederim. Gelin bunu da yapalım. x çarpı x, x kare. x çarpı eksi i y eksi i x y i y çarpı x i x y i y çarpı eksi i y' de eksi i kare y kare eder. Bu ikisi birbirini götürdü. i kare yerine de eksi 1 yazarız. Ve geriye x kare eksi, eksi bir y kare kalmış olur. Bu da x kare artı y kare eşittir. Böylece sanal sayı olan i'yi kullanarak kareler toplama olarak verilmiş bu ifadeyi, nasıl iki karmaşık sayının çarpımı olarak yazabileceğimizi görmüş olduk. Bence çok güzeldi.